Ülseratif kolit ve kronun bulguları genelde birbirinden farklıdır. Ülseratif kolitte kanlı dışkılama olur, karında ağrı olur. Bazen karında müpem şikayetler, bulantı da olabilir. Kanlı dışkı Özellikle üsretip kolikte olur çünkü kalın bağırsak son kısmını tutar. Ama kron hastalığı daha çok ince bağırsağın son kısmı ve kalın bağırsağın başlangıç kısmını tutmaktadır yaklaşık %70 oranında. Kron hastalığında eğer ki hastalık ilerlemişse karın dağrı, ishal bulguları gözükür ama genelde karama daha nadirdir. Eğer bir kişide 3 haftadan fazla süren İshal varsa, karında ağrı varsa, hele dışkıda kan varsa, kanama varsa mutlaka ve mutlaka kolonoskopik inceleme yapılmalıdır.